Al kafana kartopu. Gene <gülüyor> <Yine> tam kafadan. <gülüyor> Ben geldim kardeşim Kurtaramadım seni affet Ama Remzi'den Masum'dan Hep seni onlarda Soracağım Merak etme İntikamını alacağım kardeşim bu kim ya her, her neyse ise gidip kalk bakayım kim bu acaba ya her neyse, neyse. her neyse Evet bu sabahın saatinde Mehmet mi acaba Çok Mehmet olsa haber verip yok Mehmettir ya ben cimnete, ay ne ay. Çim bakayım, papi. Bu kafı da çok zorlanıyor. Heh, Tamam. Ve burada kimse yok. Arkadan gireyim. watching it. Lan rahattır şu safayı kafana indiririm ha Delirtmeyin oğlum beni Sonunda bak benim menajer yapacaksınız Cık. Menajer gibi yapacaksınız yani beni Cık. Adam girmiş Sunucuda Bir işte menajere lafa diyor Menajer gidiyor buna özelden seviyor Üf, Remzi abi geldi bunu Sakinleştirmeye çalışıyor Sakinleştiremiyoruz anasını satayım Allah'ım çıldırmış Beni de sonunda böyle yapacaksınız yani Rahattırın ha. Neyse ben hoşeldi. alü ne pişin le? İyi. He, bir şey diyeceğim. Sana bir tane konum atacağım la. Hem oraya gel, sana bir sürprizim var la. Ne sürprizim la? Gelince görürsün. Gittiği yer burası galiba ya. Evet et evet, burası gibi. Aynen. Gireyim şuraya. Mesela satan niye çağırdı ki beni? La mas. Bu yeri yerde araken gökte buldum la seni. Bak. Bu adamı aldım rehin. Bu trolü öldürmüştü değil mi? Ölümüne yardım etti diyelim. Tetikçisi. Şu an dışarlarda geziyor ama ona da sıra gelecek. Aa, aferin. Şimdi bak. Ben sana bunu veriyorum. Tamam mı? Sıfır taksit Sıfır bedava tamam mı? Sen bunu kafasına mı sıkıyorsun? Gip tenea ama atıyorsun? Ne yaparsan yap beni ilgilendirmiyor Ama Bunu ne yapacaksan yap Canını mı alıyorsun? Gip sokağa mı atıyorsun? Sana kalmış bir şey Bunun kafasına sıkmaz olmaz ne Neden? Bu daha fazla acıyacak geliyor Rebzide öyle Yani kafadan kafasına sıkmam Bunlar için kolay bir çözüm olur anladın mı la He. Şey Şu geçenki üsül yapak diyorsun Geçenki üsül derken Dört yıl önce yani La oğlum dört yıl önce biz seninle bile tanışmıyorduk la Senin dizin bile yoktu Aa doğru lan benim diziyo da de yoktu değil mi o zamanlar Dört yıl önce Dur lan benim kafam karıştı. 4 yıl önce tarih neydi? Şu an 2021. 4 yıl önce tarih ne olurdu ya? Kafam karıştı anasını satayım. Bir açmekten Ve çok bir açıyorum ya. Abi yavaş işliyoruz işte sana. Sonra günleri karıştırıyorsun. Mesela geçen 1990 diye sandın. Gittin adamın birine 2021'de bu para mı harcanır diyor. Lan oğlum. Yıl olmuş 2021. Adam ekmeği poşetli poşetle beraber aldığında 25 kuruş veriyorsun. Sen alama diyorsun ki lan ekmek 75 kuruş. Sen bu devirde bir 75 kuruşa ekmek bulabilirim mi lan? Ya fazla içiyor benim kafa uçuyor ya. Aha Ali gibi. Ali Sadıklı bir kere içti. Tanıyorum ha ben bu adamı. Geçen gördüm işte yolda. Adam almış eline bir vodka'yı geziyor. Adam işte sakat diyor lan çekilen lan yolumdan burası benim yolum. Yapıştırdım şu Ali'ye bir tane tokatı. Ali 280 uçtu. Sonra dedi "Beşat ne yapıyorsun lan? Ben seni yönetmedim." Abi sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Neyin kafasını yaşıyorsun? Vallahi ben de bilmiyorum. Çok içiyorum. içme amıcığım, içme. Her neyse kes ya. Şu gerizekalının yanında bu sohbet olmuyor. Ne yapak? Öldürerek mi yesin? Evet ama acılı. Ağzına kurşun takak, takarak mı diyorsun yoksa ateşe vereyim. Aslında bak kurşun da iyi olabilirdi ama ateş daha mantıklı. Acı çeker.